Wow. Doğru bir şeyler oluyor. Evet. Evet. Line up. Nereye gitti o flash? Mayer gidiyor. Oksuk arkada. battır meydanda. Mayer rampada. Kill geldi. Tam daha gelir mi? c T1 işi. Meydan 3. Mayer. Ket 6. İmor meydan girişi İmor meydan girişi 2 İmor meydan girişi 3 Döndü içeri